Bakalım siler ne çıkacak bize. 2416 sildi çıktı. Ataya var, iyi taç var bir işi. Yedi benden. Yan kenarlara da bakalım. Düştü mü o? Düştü de. Altta adam var. altta, altta, altta da... Altımızda da adam var şu anda. Burada kalıyor. Adam ben cayleri nerede ya? Bir kişi daha tada çatının altında aşağıya. Gördün mü çizde burada? Enemies bitirdi. Düşürdü mü? uzuldu oyun mu uzuldu geldim Ay, geldim geldim ya abi roke var adamlar evin içinde onlar evin içinde mi var mı bunun altı var mı var ama kapalı şu anda bir dakika sonra açılacak ama girebiliyorsun Yıldım şu ortaya bas. Adam şu anda altında sanırım. Adam önünde, önünde. Bence Aynen içeri girmiş ya. Aynen içeri girebilir şu anda. Silah topladım. 30 saniye içeride kal. Yükselecek bile 30 saniye Boşa mı sıkıyorsun adam mı şu yapak var görüldü. Tamam, yani çıkıyoruz. Geldi Geldin mi? Kapıyı kapattım. Kapadı hani niye kapatıyorsun? Geldin diyorum. Cidden mi? Evet. Geldin diye ben de kapıyı kapattım yeminle. Niye? Ben? geldin dedin ya ona kapıyı kapattım ben. Ulan git. Demiyor ya buna. <gülüyor> çok yavaş gidiyor şu anda. Attı. Ne yaptı? Goro'su. Arkasına karşı çıkır. Yedigan Goro'da 8x var. Yedik. Kaskı da var, zırhta. 80'la, Kaskı var, zırhta var. Gel al. Sende üç mü? 3 tane üç var. 3 tane üç diyorum ya. Kapa çıkma açık? Mı açık? Ne dedim kaçtım. Ben 5 56 kalmadı ya Hadi. <gülüyor> Onunla ikimiz daha oynayalım. Hayır hocam yapma. Yok direkt ölürüz daha. Bombam yok ki benim. Sen kendi patlat. Tamam. Patlatmayacağım kendine. Pat at. pat <gülüyor> Gözün Adam, adam. Drop, bak, drop, drop nerede? Adamlar. Aynen adam var. Gördüm Tek tabanca. Tek tabancam ben vurdum onu fiyin. Ben var. Var. Arkamızda bir takım var. Arkamızda bir takım var. At, at, at, Atar mı? Oo o, gördüm gördüm gördüm gördüm gördünüz abi. Gör, mı? Eve girdiler. Eve girdiler. Hepsi eve girdi. Hepsi. Ne yapalım? Tepe'den mi oynarım olsa? Tepe'den oynayalım oynarım. hepsi bu bir eve girdi ha aynen onları görüyorum sıkmayacağım açığa çıkarasa sıkalım iyi direkt tamamdır Aa. kaç şey iç içeceğim akşamısın benim mi 5 verser mi iç ne içeceğim ben de bir tanem mi tamamdır tamamdır evet tamamdır Hani orada mı duruyorlar ya? Gördüler mi bizi? Göremiş hala sıkayım mı sıkmayayım mı düşünüyor mu ya? 1 2 iki... Kayıptım ben birini Hayır, Brim bayılttı. Ben bayılttım onu, yaktım. Lan bomba de yok hiçbir şey yok. Adamını bomba kaldırdı bomba ya. Bayılttım bir tane. Ya konu mu oynuyorsun? Bomba var mı senin? Var. Gel yakın oynayalım. 4 kişiler ölmüyor. Hayır 3 yok. kişiler. 4 derdi. 3. Ve geri basalım ya. Drop tarafına doğru gidelim. Ne oldu? Sana mı denedim? lan? <Gülüyor> bana deniyorlar. Aynen. İtanisi. Burada. Buraya mı gideceğiz? Basalım evet, mı? Basmayalım. Ben e, ilerliyorum muyuz şu anda ben? İlerliyorum. Onlara doğru. Ordayı tabii tabii göster. Yerin nası? Nam bomba da yok ki fırlatayım adamları. Ben onu direkt köne çıksam ne olur? Adam bana bakıyor okuyor? Adam bana mı koşuyor? Mertem, üstten çıkacağım şimdi. Tabii illa. Adam burada Yiğit Önündeki Düşürdün mü burdakini mi düşürdün? Yok Ağzına sıçtım ağzına ağzına Burdakini mi? 4x sprey atmışım 4x <gülüyor> Sıçtım adamın ağzına ağlayanı yok Oho Sen beni izlememişsin Yiğit Eee sen adamı nasıl görürüm? Ben de göremiyorum. Hayır, et evet. Yok değil, fazla takip onu gördün mü? Onun ağzına saçtı. Abi mermisi silah burada istersen. Leonur baba, senden bir abin vermiş mi kabul? Bu, Bu da mana malzemi çıkar mı? Bomba çıkar. yine gitmemiz gerekiyor onlarda o kadar fazla AVM vermişi var ki buradakileri yeri var 30 tane var ya toplam Maaşı 37 ya. tane araba geliyor Yiğit önümüzdeki, önümüzdeki evde der Gel seri gel. Adamın birisi de Saat ama düşmedi. M4'te. Önümüzdeki evde de. Arabayı gördün mü? Da gördüm bir tanesini. Bayıldı. Aynen bayıldı. Bayıldın. Sen mi bayıldın? <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> Seni cross koydu. Seni taramaya başlayalım. Bombala bombala bombala bombala. Arabanın onları. Can basıyorum şu anda. Bekle biraz. Bomba varsa bomba at. Bombam falan var mı? Var. Üst kata çıkayım mı? Bayıldı, oh. bayıldı. Bayıldı bayıldı. Aynen. Öldürdün sanın tak. O temizledin. Ben... Çıkma, yukarı, çıkma yukarı. Yukarı çıkma. Tamamdır. Temizlediler. Aynen dışarı dışarı. Karşıdaki alırsak iyi olur. Karşıdaki ve doğru sürüyorum ben şu anda. Let's go. Adam var. Kedidir, kedi Alacını geri al. Adam, müze önümüze arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşları da vardır. Evet var. Evde der mi? Ömrük evde evet. Kırmızı evde. Hayal ufak evde. Bayıldı. Tam daha var. Ölder ölder Can basayım ben Ayağım bayağı kaşındı ya 4 kişi kaldı şu anda Al. Çıkabiliyor muyum çatıya sen? Ben çatıdayım şu an. Adamlar da gözükmüyor şu anda ya. hani Ar arkamız geldi, git. Direkt öldü. Yani bombayı arka at. Arkada daha gelmez, arkada gelmez. Atalım tane bende var. Thunder. Hareket ol git buradan geldi ya lan kimse bize Hani bitman gelmez. gelmez. Adam ya ayırtlarda da olabilir. Kıyıdaklara bakalım. Bot değil öldü. Nerede vurdu? Neredeydi? Sahilde uzanmış, kamuflaj giymiş. He.